1982 Dişlerimiz arasındaki ceset Biz şehir ahalisi, kara şemsiyeliler, kapçıklar, evraklılar, örtüseverler Çığlıklardan çadır yapmak şanı bizdedir. Bizimdir yerlere tükürülmeyen yerler. Nezaketten haklılardan yanayızdır hepimiz. Sevinmemiz çapkıncadır. Ağlatır bizi küpeşteler. Yaşamak deriz o diye. Ne kadar tek düze. Katliamlar ne kötü birader. Güneş neredeysek orada bulur bizi. Ya cünup ve yalancı veya miskin ve ülser. Falımız neyse çıksın diye açarız indeksleri. Sayılar bizi bulur. O ayıp işaretler. Saframızla Kesenizi birleştiren anatomi bilgisi, hadım tarih, kundakçı matematik, geri kafalı gramer, evet bunlar gizlice örgütlenerek alnımıza verem olmak üretimi düşürür ibaresini çizer. Biz şehir ahalisi, üstü çizilmiş kişiler, kalırız orada senetler, rahizeler ve tren tarifesiyle. Kim bilir, kimden umarız emri bil maruf. Kim bilir kimden umarız nehyanil münker bize yalnız oğullara asılmış bir kadının memeleri ve boynu itimat telkin eder.